İnsanın hayatı yalanlarla süslü Bakmadıkça yap, göremezsin kendini Yanında duranlar, yüzsüz dostlar Dost atanlar kolpa insanlar Kolpa hayattan sevdiğin olur Gözünde kıyamazsın Yüzsüzlüğün yüzüne bakarsın, bulamazsın Pilsiz yüzünü aynada göremezsin Sen sessizliğe yazdığın etleri bilemezsin Karanlık sokaklar içinde ölümü bekler Yarenim, karım dediğim kadın ölümü bekle. Hayat deline tek şey Buralım krizlerin etkisi 6 saatlik homo Gittin zaten bir daha sakın dönme. Çok sevmiştim gittin başka sarın kollarına. Yazık ettin aşkın an evi kürledi. Yaşadın aşkın katil sensin. Git ve dönme. Yeah.